Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlardan alay edenleri, alay ettikleri şeyi kuşatıverdi. De ki, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerine zarara sokanlar inanmazlar. Gecede gündüzde barınan her şey O'nundur. O işitendir, bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat kendisi beslenmeyen Allah'tan başka dost mu tutayım? Ben İslam olanların ilki olmakla emrolundum. De ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. De ki, eğer Rabbime isyan edersen.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 Nihayet kendilerine verilen o nimetlerle sevinip zevke dalınca onları azabımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. De ki söyleyin bakalım eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alır da kalplerinize mühür vurursa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 Hatırladıktan sonra hemen kalk, o zalimler topluluğuyla oturma. Allah'tan korkanlara o zalimlerin hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat bu bir hatırlatmadır. Gerekir ki sakınırlar. Dinlerine bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını Kendisi için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'an ile hatırlat. O azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse kendisinden alınmaz. Onlar kazandıkları şey yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için inkar ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. De ki biz Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım?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 ''Onlar Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir.'' demekle Allah'ı geriye gibi tanıyamadılar. De ki, Musa'nın insanlara aydınlık ve hidayet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kağıtları çevirdiğiniz, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu da gizlediğiniz, sizinle babalarınızın sayesinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz kitabı kim gönderdi? ''Onlara karşı sen Allah de.''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 Ondan başka ilah yoktur. Ortak koşanlardan da yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Onların Allah'tan başka yallardıklarına sövmeyin ki onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a sövmesinler. Biz her ümmeti yaptıkları işi böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüşleri Rabbinedir.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 Her bir meyve verince meyvesinden yiyin. Hasat günü de hakkını, zekat ve sadakasını verin. Ama ısraf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sermez. Hayvanlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yönünden döşek yapılır. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Peşinden gitmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.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 Deki en kesin en üstün delil Allah'ındır. Allah isteseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Deki hayda Allah bunu yasak etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar.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 Ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Onu size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okumasından habersizdik. O kitapları okuyamıyor ve dillerini anlamıyorduk demeyesiniz. Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil.